Evet değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Başak Burcu Dolunay'ını biraz size haritalı anlatacağım. Biraz farklı olacak. Neden hocam? Şimdi Dolunay biliyorsunuz gerçekleşti ve bu Dolunay ile alakalı çok fazla spekülasyon vardı. Ne ile alakalıydı? Depremlerle alakalıydı. Depremlerle alakalı durumun haritalı olarak açılımı acaba nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte bakalım. <gülüyor> Evet sevgili arkadaşlar öncelikle Başak Burcu Dolunayının haritası işte bu görmüş olduğunuz harita. Şimdi burada dikkatimizi çeken en önemli nokta size bu Başak Burcu Dolunay ile anlat, ilgili anlattığım bir canlı yayın vardı. Orada zaten burçlarla alakalı genel yorumlardan bahsettik. Şu anda da haritayı görüyorsunuz. Bakın burada güneşin, güneş balık burcunda ve tam karşısında görüyorsunuz ne var burada? Ay var. Ve dolayısıyla... Güneşin tam karşısında yer aldığı zaman, güneş ışınları aya tam olarak yansıdığında biz dünyadan baktığımızda bu ayı dolunay olarak görürüz. Bunu anlatmıştık. Bu haritada dikkat çeken en önemli noktalardan bir tanesi ayın Mars'la karesi, Mars'ın Neptünle ve Güneşle karesi ve yine arkadaşlar haritanın vortex noktalarıyla da alakalı bir kare açı mevcut. Ve harita nereden bakarsanız bakın her yer kırmızı olan bir harita. Yine kuzey ay düğümüne baktığımız zaman e, Plüton'a bir karesi var. Plüton'un güney ay düğümüne karesi var. Yine güney ay düğümünde neredeyse işte bir yükselene karesi var. Ve aynı bu şekilde iç içe geçmiş bir e, Grand Cross üzeri Grand Cross şeklinde bir e, kare açısı var. Dolayısıyla da bunu birçok e, astrolog ne yaptı? Yani hakikaten sıkıntılı olduğunu söyledi ve hakikaten de sıkıntılı bir harita arkadaşlar bu harita. Çünkü çok fazla kilitlenmişlikler söz konusu değerli arkadaşlar. Evet baktığımızda arkadaşlar burada e, tabi bu biraz anlatım içinize astroloji bilgisi biraz daha ileri düzey olanlar için e, daha fazla e, aydınlatıcı olacaktır. Baktığımız zaman arkadaşlar burada. Menkar adında bir e, sabit yıldız var ve bu menkar sabit yıldızı daha çok böyle victim yani kurbanla alakalı bir e, bazı durumları anlatıyor. Yine arkadaşlar diğer e, sabit yıldızlara baktığımızda da burada da diğer sabit yıldızların hani paran atanları ve aynı zamanda da star aspektlere baktığımızda da burada e, diğer sabit yıldızların olduğunu görüyoruz. Buradaki alanda. Burada arkadaşlar dikkat çeken noktalardan bir tanesi şuydu. Bu haritanın e, yani bu, buradaki yeni e, Dolunay haritasının e, dünya genelindeki iz düşümüne baktığımızda ki şu andaki dünya genelindeki iz düşümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Hangi alanlara tekamül ediyor, nereden ne geçiyor şeklinde baktığımız zaman arkadaşlar ve burada arkadaşlar merkezi İstanbul al aldığımız takdirde ee, ve buradan aşağı doğru geçen bir Y kısmı var ki bu Y e, mizar e, sabit yıldızının olduğu alan ve bu mizar sabit yıldızının olduğu alandan bakıldığında tam aşağı yukarı işte Akdeniz'in kaç taraflarının olduğu yerlerde bir geçiş yaptığını görüyoruz ama bu geçiş sadece buradan geçmiyor arkadaşlar yani bu hattan devam ediyor komple ve bu hattan devam ettiğinde arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Yani biz burayı biraz daha böyle uzaklaştırdığımız zaman yani mesele sadece buradan geçmiyor bunu e, kastediyorum. Az önce bahsettiğim Menkar e, sabit yıldızı burada T ile ifade ediliyor. T hattından gel gelindiğinde de buradaki alandan geçiyor Türkiye haritasında. Şimdi bunlar burada Türkiye haritasından buradan geçiyor da sadece Türkiye ile alakalı değil. Yani benim az önce benim daha önceki videolarımda bahsettiğim olay böyle bir durum. Şimdi bu harita arkadaşlar bir saniye. Şöyle yukarıya doğru kaldırdığımız zaman bu hatlar sadece buradan geçmiyor değerli arkadaşlar. Bakın. Bu buradan devam ediyor. Buradan devam ediyor. Ve nerelere devam ediyor? Hemen size de göstereyim. Bakın uzaklaştıkça uzaklaştıkça az önceki T -Y alanı alana Mısır'a doğru gidiyor ve başka alanlara doğru gidiyor. Yani demek istediğim olay buradaki bu depremi tetikleme durumu sadece buradaki alanda değil, dünya üzerinde, dünya üzerinde bu hatların geçtiği her yerde e, bu durumun tetiklenebilme olasılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla da e, şimdi bunun üzerine düşüldüğünde şöyle bir şey ortaya çıkabilir: Bu hatların geçtiği alanların altlarında fay hattı olan yerler ne olacaktır? Tetiklenecektir. Ancak e, şu anda jeoloji biliminin geldiği noktada aslına bakarsanız fay hatlarının olduğu yerlerde tam açık ve net olarak belli değil. Mesela son yapılan araştırmalarda da ne oluyor? E, burada hani yeni yeni fay hatları keşfediyorlar filan. Şimdi ben size bunu çektim ama e, şunu da söyleyeyim. E, bugün biliyorsunuz bazı depremler oldu ve bu depremlerden bir tanesi de yine e, kaş e, tarafında idi. Ama bu kesinlikle bir tahmin değil. Bakın bu böyle denk geldi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani hocam peki böyle denk gelebilir mi? Gelebilir. Burada demek istediğim olay buradaki e, astrolojik tahminlerdeki deprem olasılıkları bakın olasılıklara kesinlik demiyoruz tamam mı? Olasılıkları ki Astrolojinin her şeyinde yani öngörü bir yan malzemesidir. Yani oradaki anın zamanın karakterine bakarsınız. Mesela burada biz ne yapıyoruz? Bu anın karakteri. Yani bu e, Dolunay'ın arkadaşlar bir karakteri var. Bu karakterine baktığımız zaman zaten e, kendi içinde gel git yapan duygusal patlama yaşama olasılığı yüksek olan yani bu saat itibariyle birisi doğusaydı böyle bir sıkıntılı bir ee, çocuk doğuyacaktı diyelim, tamam mı? Çünkü kendi içinde tam anlamıyla kaos ve karmaşası var ve duygularını anlatırken, gösterirken e, ve hayat amacına yönelirken bir sürü sıkıntılar yaşayacak aslında bu çocuk. İşte bu dolunayın bu kadar sıkışmış enerjileri olduğu için bu enerjiler de hat olarak dünyaya yansıdığı için ve dünyada da bazı yerlerde, bazı bölgelere tetikleyebiliyor. Evet ben e, bu konuda arkadaşlar sizlere e, asıl hani anlatmaktaki amacım şuydu. Yani Başak Burcu Dolunay'ını herkes oradan buradan dinledi zaten. E, olayın sadece hani böyle de bir yönü olduğunu e, ben size anlatmak istedim. Zaten e, Başak Burcu Dolunay'ın e, kimi nasıl etkileyebileceğini, hangi evlerde nasıl olacağını bir tane canlı yayında e, anlatmıştım. Hatta e, bu Dolunay'ın hani denizlerle alakalı, su kütleleriyle de alakalı e, bazı problemler verebileceğini tam söylerken ne oldu arkadaşlar? Biliyorsunuz o esnada e, tam deniz kenarında yanmıştım o canlı yayını. Bir baktık karşıda gemi var ve gemi yan yattı. Yani çok büyük bir yük gemisi yan yattı yani, resmen Akdeniz'de. yani Hakikaten o canlı yayında da bundan bahsetmiştik. Evet, değerli dostlar, arkadaşlar, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Astroarif.com web sitemiz biliyorsunuz. Orada kıymetli astroloji bilgileri var. Ve yine danışmanlık almak isterseniz 0543 2090 444 olur, WhatsApp hattımızdan danışmanlıklarımızla alakalı bilgiler alabilirsiniz. Evet, değerli arkadaşlar... Başak Burcu Dolunay'ın haritasına bir de böyle bir bakalım dedik. Buradaki hatlar farklı şekilde ele alındığında farklı yorumlar da yapılabilir. Bunlar yorum tabi ki. Bunların bazıları tabi ki değerli öngörüler haline gelebiliyor. Ancak bunlarla alakalı da arkadaşlar işte çeşitli açıklamalar yapıp da hani insanları korku ya da kaygıda Bırakmak ya da bu alanlarda bir şeyler söylemek çok sorumluluk gerektiren bir şey olduğu için bu konu üzerine ciddi anlamda çalışma yapan kişilerin bile çok fazla konuşacaklarını sanmıyorum. Depremler ilahi olgulardır değerli arkadaşlar ve Allah bir şeyin bilinmesini murad ederse bilinir, bilinmesini murad etmezse kimse bilemez arkadaşlar ve orada. Hani mesela ne oluyor? İşte ölüm tarihlerini e, hesaplanabiliyor biliyorsunuz astrolojide. Ama ne oldu? 40 bin kişi aynı anda vefat etti. Yani benzer bir zaman diliminde. E, bu kişilerin e, ne oldu? Ecelleri hepsinin aynı anda mıydı? Bütün e, ölüm tarihleri aynı mıydı? Hayır. Niye? İlahi bir müdahale olduğunda arkadaşlar ve bu tarz müdahaleler ansızın gelecek olduğunda bunu Hiçbir zihin hiçbir şey Hiçbir kişi anlayamaz Belli başlı kişiler belki anlayabilir Bazı kişiler yani rüya yoluyla Bazı kişiler ilham yoluyla Bazı kişilerin işte Gelişmiş bir takım özellikleri olabiliyor Ya da bir şekilde Onlar manevi anlamda da uyarılabiliyor arkadaşlar Bizim Depremlerle ilgili Yapabileceğimiz konuşabileceğimiz Tek şey insanların evlerini yaparken Allah'ın emirleri olan fizik kimya kanunlarına uygun yapmaları gerekir. Arkadaşlar fizik kanunları Allah'ın kanunlarıdır. Mekanik, fizik, mühendislik tamam mı? Bunlar Allah yarattığı için bu sisteme siz Allah'ın yarattığı sisteme göre ev yaparsanız Allah'ın yarattığı sisteme göre bir zeminde yaşarsak hepimiz ki şu anda hani Türkiye'de Hani herkes zaten başını sokacak yer arıyor biliyorsunuz. Malum yabancılar şunlar bunlar da geldi. Artık hani ülkede kendi insanlarımızın bile hani barınma problemleri ortaya çıktı biliyorsunuz maalesef. Yani bunların düşünülmesi gerekirken evler nereye nasıl ne şekilde yapılması gerekirken şu anki mevcut ev yapım sistemi Türkiye için uygun mu değil mi tartışması gerekirken en fazla bir iki katlı çelik konstrüksiyonlu evler yapılabilirken hala da çimentodan tuğladan mı evler yapılması gerekiyor? Yani bütün bunlar oturup tartışılması gereken önemli unsurlar. Bakın Japonlar ne yapıyorlar? Evlerin duvarlarını biliyorsunuz kağıttan yapıyorlar. Çünkü Japonya'da deprem ülkesi olduğu için orada... Ev mutlaka yıkılıyor ve insanları öldüren şey evlerin yıkıntıları. Depremde değil. Ama oradaki kağıttan duvar yıkılınca hiçbir şey olmuyor. Ben demiyorum ki kağıttan da duvar yapalım. Hayır ama artık iş o kadar gelişti ki. Yani bunun yutongu var, plastik duvarı var, başka şeyleri var, başka yalıtım malzemeleri var. Hani hala bu eski sistem eski şeyde mi gidecek yani? Ve geçenlerde internette bir araştırma gördüm. Herkese işte 200 metrekarelik müstakil ev yapılması verilse, Türkiye genelinde en fazla Muş kadar bir toprak yani Muş şehri kadar bir toprak e, kullanılıyormuş. Yani insanların hepsini bir yere yığmak, belli başlı şehirlere doldurmaya çalışmak, kapitalizme hizmet ettirmek. Yani en önemli şey unsur arkadaşlar, bu doğada unsur insandır. Yani insan ee, hani halkı yaşat ki insanı yaşatalım, yani devleti yaşatalım diye bir söz vardır ya, e, bunu keşke, bunlar sadece sözlerde kalmasa, bunlar e, gerçekten halka her şey uygulansa, e, keşke, yani gerçekten, çünkü biliyorsunuz şu anda gündem değiştirmeye çalışılıyor. Maalesef. Yani insanlar orada, yani neyse artık hani Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. İnsanlar orada yani bağıra bağıra öldüler bizi kurtarın diye. Bu oraya daha önce giden de vardı. Üç gün sonra giden de vardı. İlk giden nasıl gitti? Ve orada o inşaatlar yapılırken A'dan Z'ye sorumlular. Yani demek istediğim arkadaşlar Allah'ın kainata koyduğu bir sistem var. Özeti. Bu kainata koyduğu sisteme uygun. Yaşam sürmeye çalışan Ya da çalışan Hangi milletten olursa olsun Bunun faydasını görüyor Orada Başka bir mesela diyelim ki Almanlar ev yapıyor olsaydı Eminim bizim gibi Bakmayacaklardı olaya Daha sağlam bir Yapı yapacaklardı ya da işte başka bir Daha gelişmiş milletler Bu gelişmiş milletlerin Gelişme özelliği arkadaşlar Allah'ın kanunlarına uydukları için ama bizim gibi sözde değil. Çünkü fizik kanunlarında, kimya kanunlarında artık ne varsa onlar da yaratıcının kendi koyduğu kanunlar. Biz de ne yapıyoruz mesela? Astrolojik olarak evrenin kanunlarının psikolojik yapısını anlamaya çalışıyoruz. Mesajlarını anlamaya çalışıyoruz. O yüzden astroloji uzaya bakıp insanı anlama çabasıdır. Astronomi ise Uzayı insanın uzayı anlama çabasıdır arkadaşlar. Evet değerli dostlar böyle de bir e, video yapmak istedim siz değerli arkadaşlara. E, umarım e, içinizde astroloji meraklarının hani bu işte nasıl bakılıyor e, işte depremler astroloji nasıl tahmin edilebiliyor filan gibi e, merak edenler vardı. Birazcık hani buna, bu kişilere de hani olayın e, bu tarz bir bakış açısıyla. Bakılabildiğini anlatmak istedim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.